Kulaklarımın arasında seyir gibi dönüyorsun Damarlarımı yüksek dozda etki ediyorsun Ama dilimden de düşmüyorsun hatırlayınca Çünkü aklım hala bende değil senin çıkmazında Tabi tabi başlarında böyle olsun istemedim Gidip gelip eldekiyle yetinmeyi de bilemedim Ve delik deşik bedenimi bir kez olsun dinlemedin Gözlerimde görmemiştir böylesine bir cinayeti Tetiktedir karanlığım her dakikasında Benim yerim seninledir satırlarımın arasında Gizlemekteyim ve belki izlemekte sinir Veya kuytu bir sokakta durup dinlemekte sinir Gözlerim felaketimde saçlarım kıyafet. Ve zapt edildi kalemem ellerinde Göremedim de Çünkü kalbim sende kaldı gönül mehanesinde Son bir duble daha belki doğar güneşimde Söylediğimi duymamazlık etmedin dimi Çünkü sesim yankılandı sanki cehennemin dibi Nefeslerim ölenlerin son doğası gibi ey ellerim Birikti görmemişti gözleri Ben hep aynı bankta aynı yerde beklemekteyim Meskenim dudaklarım ve gözlerim müebbetim Matemim görüş günümdü. sence bunu hak etmedim Ve bir dakika bile yeter bana saatlerimi geri verin İliklerime kadar inansanlı kaplıyım Kulaklarına biri çalar bunca şarkıyı En başından başlamaksa kalmamış mı hakkım Sen yorulma ben gelirim ey güzel karabahtım Her nasılsa kendimle birçok defa vedalaştım Kaburgamın ortasında duran şey de ağırlaştı sanki Nefsiminin en şiddetli fırtınası O kalp için fani bedenim nasıl meydan okumasın